Peki bu süreç ne kadar sürüyor? Hastanın tedavi süreci ne kadar sürüyor? Genelde ilaç tedavisi tabii birkaç ay gerekiyor. Aynı radyoaktif iot da bir 3-6 ay falan gerekiyor. Eğer bunların sonucunda başarılı olamazsa da cerrahi denenebiliyor. Ameliyat sürecine evet, evet. Peki hocam, tiroid nodülleri hepsi kanser midir? Yani Evet, şimdi tiroid Şimdi daha çok hipertiroidinden bahsettik, yani türoidin çok çalışmasından. Evet. Bir de türoid nodüllerinden de bahsedebiliriz. troid nodülleri nodül bildiğiniz gibi bir tümör kitle aslında. O bezinin büyümesi. Bunlar bazen çok masum da olabiliyor, bazen çok çalışabiliyor, bazen az çalışabiliyor. Ve bunların yani kanser olmasa bile yüzde beşi daha sonra kanserleşebiliyor. Ee, tabii ki tiroid kanser değil. Bunlardan muhakkak bir biyopsi bakmak gerekiyor. Ama muhakkak bütün tiroid nodülleri inceleme gerektiriyor. Bir kişide tiroid nodülü var ise muhakkak biyopsi yapılıp e, patolojisi değerlendirilip ona göre yol izlenmesi gerekiyor. Çok çalışıyorsa belki işte ameliyatla onun çıkartılması gerekebiliyor. O zaman işte demin dediğimiz hipertiroidi bulguları azaltılabiliyor. Ee, daha sonra da kanserleşme riski de var. E, bu nodüllerin. O yüzden genelde e, ameliyatla alınıyor bu. E, yani e, hastalar panik yaratmalı mı bu kanser yok, yok, yok. olduğum işte vücuduma yayılabilecek ya yok. başka Yok yani yerde... zaten troid kanserlerinin büyük bir kısmı işte bu özellikle papiller ve poliküler e, kanser dediğimiz yani 3-4 tipi var troid kanserleri. Bunların büyük bir kısmı aslında çok böyle aşırı habis değil. Yani çok hızlı ilerleyen Kanser türleri değil, genellikle tedavileri çok mümkün. İyi huylu, kötü huylu diye ayrılıyor yani mu? Huylu yani kötü huylu ama kötü huylunun iyisi büyük bir kısmı. O foliküller ve e, dediğimiz kanser türleri. Ondan işlerde bir medüller kanser tipi var. Biraz daha o biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Biraz daha hızlı yayılabiliyor. Bir de çok nadir gözüken andıferensiye... E, Türoid kanseri dediğimiz bir kanser türü var. Çok nadir gözüküyor. O biraz daha çok daha hızlı ilerlemiyor. Ama dediğim gibi %70-80'i genelde çok hızlı ilerlemeyen kanser türleri. Zaten nodülü hemen tespit edildiği zaman bunlar işte biyopsi yapılıyor. İşte MR'lar ya da PET yöntemleriyle işte lef notlarında yayılma var mı ya da başka yerde yayılma var mı yok mu onlara bakılıyor. Biyopsi yaptıktan sonra da. O lef notlarına beraber barsın lef notları onlarla beraber ameliyat ediliyor. Yani, panik yani sonuçları genelde gerek yok, yok yani diğer türleri kadar tehlikeli bir kanser değil, değil, değil. Yani yüzde yedi yani biraz iyi, yüzde yirmilik bir kısmı hani biraz biraz da hızlı seyredebiliyor. Kesinlikle. Ama onlarda dediğim gibi erken tesis konduktan sonra çoğunlukla sonuçları çok.